Evet arkadaşlar şu anda Safranbolu'dayız. Safranbolu Güler Otomotiv'deyiz. Zaten yazıyor bakın Güler Otomotiv diye tabelasında. Güler Otomotiv boyasız göcük düzeltme, oto ekspersiz hizmetleri diye yazıyor. Az onarım merkezi diye yazmış arkadaşlar. Telefon numarası da var yazıyor. Şimdi içeri gireceğiz. İçeride yetkililer var zaten. Ne iş yaptıklarını bize söyleyecekler. İçeri doğru girelim. Burada ustamız çalışıyor. Bakın arabaları görüyorsunuz. Tamam yanına yaklaşalım. Hayırlı işler kolay gelsin. Oğlum hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet. Boyasız evet. göçük düzeltme yapıyorsunuz galiba. Şu anda boyasız değil. Boş. Şu anda eee boyasını düzeltiyoruz. Evet. Düzelt değil yani. Onu da yapıyorsunuz evet. ama ayrıca. Evet, evet. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi içeri doğru giriyoruz arkadaşlar. Yetkili zaten içeride. O bize şimdi gerekli bilgileri verecek. Hayırlı işler, kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben dışarıdan videomuza başladım. Tabanınızda yazıyor zaten. Evet. Ee, Güler Otomotiv diye. Evet. Sinan Bey'di galiba değil mi? Doğrudur, evet. Evet. E, orada yazıyor telefonunuz. Siz önce telefonunuzu söyleyin. Sonra yaptığınız işleri söylersiniz. Telefonunuz kaçtı? 544-297-2290 Evet. E, Güler Otomotiv. Güler Otomotiv. E, Sinan Güler isminiz. Terminasyonlar ise Safranbol'da yerimiz. Evet. Adresimiz. Evet, adresimiz. adresimiz. Karaların hemen altındayız. E, bilim, hop, sigorta, kasko, trafik dosyalarını e, açıyoruz kendimiz. Eksperimizi çağırıyoruz. E, müşterimize gerekli yardım yapıyoruz. Kaburta boya işi yapıyoruz. Boyasız göçük düzeltme yapıyorsunuz. Boyasız düzeltme yapıyoruz. Aslanların Merkezi diye zaten tabelanıza evet. yazmışsınız. Ay, Aslanların Merkeziyiz bölgenizde. Eee evet. bir kaza olduğunda herhalde gidiyorsunuz e, bakmaya, hasarlı arabayı alıyorsunuz. Tabii ki. Tabii o şekilde. Ki. Evet tabii bakın ki. şu anda bir telefon geldi. Biraz önce de çalıyordu. Bir evet. e, kaza almış herhalde. Oraya gideceksiniz. Evet. Evet. Tamam. E, telefon numaranızı bir daha söyleyin. Sonra Benim hayırlı işler dileyelim. Teşekkür ederiz. 544 297 2290. Tamam. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun. Arkadaşlar duyduğunuz Safranbolu bu da e, işleri de gayet düzgün ustası, senelerin ustası. Sizleri de buraya bekliyoruz. Bir ihtiyacımız olduğunda sigortalı araçların kasko işlemleri, onarım işleri yapılıyor. Teşekkürler. Bizi işler. Teşekkür Sağ olun.